Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pankek yapımını size mutfağımızda göstereceğiz. Pankek ne arkadaşlar? Kahvaltıda 5 çaylarında pratik. Özellikle çocukların sevdiği, yanan 5 dakikada olan elinizin altında yapabileceğiniz bir yiyecek arkadaşlar. Bunun çok videoları var zaten. Biz de kanalımıza bunun bir tane çekip yayınlamaya karar verdik. Şimdi önce malzemelerinize bakalım. Şimdi ne kadar sütlü? Bir buçuk su bardağı süt. E, tabii büyük su bardağı bu. Normalde şöyle şundan tabii. bir buçuk su bardağı. Biz büyük bir tane kullandık. Bir, bir su bardağı buçuk. ama evet. normalde şundan bir buçuk su bardağı. Evet iki su bardağı un. İki su bardağı un. Hamur kabartma tozu. Hamur kabartma tozu. Vanilya. Vanilya. İki yumurtamız. Ekim i̇ki yemek kaşığı şeker kullanacağız. İki tane yumurta. iki yemek kaşığı da şeker. Şeker oranını fazlalaştırabilirsiniz. Tatlı severse çocuklar ama iki yemek kaşığı yeterli geliyor. Ha, tamam. Evet şimdi başlayalım. Önce yumurtaları kırıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtaları kırdık şöyle biraz kenara gelelim ışığı kapatmayalım evet biraz karıştırıyoruz Şekelimizi de koyup koyuyorum ne kadar şeker? 2 yemek kaşığı, 2, kaşığı kadar. 2 yemek kaşığı isteyenler biraz daha fazla koyabilir. Tatlı olsun derseniz, değil mi? Evet ama genelde reçel Hı. ve balla yendiği için 2 yemek kaşığı yeterli geliyor. Evet. Sunumda reçel, bal koyuyoruz beraber. Tabii reçel, bal. Alasına krema yapıp süt bulgarı olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Sütümüzü ilave ediyoruz. Evet. Büyük bardak kullandık. Normal ufak bardak kullanırsanız şunun gibi bir buçuk su bardağı büyük bardak kullanırsanız biraz önce bir su bardağı büyük bardak olursa şimdi karıştırıyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Un ne kadardı? Un iki su bardağı un. 2 su bardağı un. kabartma tuzumuzu ve vanilya ilave ediyoruz şöyle bir fiske kadar da tuz ilave ediyoruz iki sarfın gibi evet evet çırpıyoruz sonra bunu evet. hamur haline getiriyoruz evet. Sonra kızan tavamıza kıvamı tavamıza. biraz krepten biraz daha koyu bir kıvam olacak. Krepten biraz daha. Evet. Yani kek kıvamı mı? Kek kıvamı ne, gibi. Yakın. Evet evet. Yakın. Evet. Şöyle zaten kıvamını da göstereyim size şu şekilde. Evet. Yaklaşık olursak iyi olur. Evet arkadaşlar kıvam şimdi, bu şekilde. Ha, burada şimdi bunu bu şekilde yaptık. Şimdi evet. e, tavamızın ısınmasını bekleyeceğiz. Şimdi pişirince birkaç tane pişireceğiz. Göreceksiniz. Sonra sunumda da nasıl yenir? Bir de onu göstereceğiz size arkadaşlar. Tüm arkadaşlar. Tamam durabiliriz şimdi. Evet, evet arkadaşlar. E, şimdi tavamızı ısıttık. Gördüğünüz gibi biraz daha karıştırıyoruz. Biraz daha karıştırdık kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Tamamı bu şekilde bakın. Evet, önemli püf noktalarından biri de tavamızı önceden bir 2-3 dakika kadar ısıtmak. Mutlaka soğuk tavaya koymuyoruz. Direkt pankekimizi ısınmış tavaya koyuyoruz. Ben şimdi bir kaşık yardımıyla şimdi böyle gördüğünüz bir yemek kaşığı yardımıyla birer kaşık şu şekilde alıyorum. Ve i̇şte bu şekilde pankeklerimizi döküyoruz tavaya. Tava etrafına dolana kadar 6-7 tane. Tabii ki. Evet. Ne kadar alabiliyorsa tavanız. Önemli olan tavayı biraz ısıtmak yeterli. Aslında bunu pankek tavaları da var. Hı, özel çok... tavaları da var. Tabii ki. Tam koyduğunda pankek tavasına kadar geliyor ama bu şekilde kolay oluyor gayet yapabilirsiniz bunun püf noktası gözenek olacak değil Tabii mi Tabii ki evet Pankekle. üstü gözenek haline gelecek evet. zaten bakın gelmeye başladı arkadaşlar ilk sonra göz göz göz, oldu. göz göz olduktan sonra çevirebilirsiniz tavanızın bakın. ısısını ayarlayabilirsiniz o şekilde bakın göz göz oldu bakın arkadaşlar gördünüz mü bu şekilde alıyoruz bir spatula yardımıyla ve çeviriyoruz arkadaşlar bu şekilde gayet basit sizler de 5 dakikada hazırlayabilirsiniz Göz göz olunca çevireceğiz. Evet. Bakın görüyorsunuz. Kapçayı tutalım. Göz göz, göz olmuş halini gösterelim. Evet. Bu şekilde arkadaşlar göz göz oluyor. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın gözleri görüyorsunuz. Sonra ters çeviriyoruz. Evet. Zaten sürede diğer tarafları da pişmiş olacak. Sunumunu da göstereceğiz biraz sonra hepsi pişip sonra yemesini de göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz daha yanaştıralım ortaya kadar. Zaten yapışmayacaktır arkadaşlar tavayı da isterseniz tek seferde bir damla zeytinyağıyla yağlayabilirsiniz ama yani teflon tavalarda bu yapışmak olmuyor zaten. Bu şekilde pişirebilirsiniz tek tek. Flip çevirdiğimizden. Bak, bunu, alıyorum. Evet. Gayet kızardı. Kızaranları Altı alıyoruz. Altı üstü evet, kızaranları. Arkadaşlar, şekilde gördüğünüz, şekilde. gördüğünüz gibi. Kızardı. Bunları da alıyoruz. Bu şekilde. Eğer beyaz gördüğünüzü tekrar arkasını çevirebilirsiniz. Yapışmıyor. Gayet bu şekilde alabilirsiniz. Sunumu da tabakta İstersen gördüğünüz bu gibi. bu şekilde Tayin pekmez, bal olabilir, dilediğiniz bir reçel çeşidi olabilir, çocuklar için sarayla Nutella olabilir. O yüzden içine unun içine şeker miktarını biraz daha az koyalım ki zaten tatlı inanıyor. İsterseniz sade de sunabilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edelim şimdi. Evet tekrar tavamıza birer kaşık döküyoruz. Ne kadar çıkar kaç tane çıkar bu yaptığımızda Tahmini 15-20 yakın civarı çıkıyor daha fazla da çıkartabilirsiniz o kaşığın sizin alma ölçünüze göre de değişebilir. Biraz daha tatlı kaşıkla biraz daha küçük boy olsun derseniz biraz daha ufak olur tatlı kaşığı Tabii da yapabilirsiniz yani ne kadar boyutta isterseniz. Genelde standart bir ölçüsü oluyor. Evet arkadaşlar ilk koyduğum kaşıktaki pankeke bakarsanız göz göz olmuş ve bu şekilde olduktan sonra çevirebiliyoruz. Evet. Önemli olan bu şekilde olmasını beklemek. Bu şekilde olduğu zaman bu alttan kalkmayacaktır. Mutlaka bu şekilde göz göz olmalı pankek. Füf noktası göz göz olması. Evet mutlaka göz göz olmalı. kızdığı için hemen evet. oldu. Zaten diğerlerine alt oranını kendiniz ayarlayarak yapabilirsiniz. Tava kızdıkça daha hızlı pişecektir. Evet arkadaşlar biraz pişirdik. Şimdi devam ediyoruz. Sonu geldi. Onları da yapalım. Bakın tavaya yapışmıyor gördüğünüz gibi. Kalıp gibi çıkıyor arkadaşlar. Ben hiç yağlamıyoruz. Sadece en başta bir damla zeytinyağı yeterli. Tavaya sürdüğümüz. Evet bir damla en başta. Bakın arkadaşlar tava ısındı. Tava ısındığı için hemen gözenek haline gelecek. Gösterelim. Evet. Bakın. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. gözenekleri görüyorsunuz. Bakın. Üzerinde gözenekleri görüyorsunuz. Bakın şu şekilde. Evet. Servis tabağımızı hazırladık. İsterseniz bal ortasına isterseniz reçel koyabilirsiniz. Çikolata olabilir. Çikolata olabilir. Ve şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Arasına krema sürüp bu şekilde süt burger olabiliyor. Kakao kullanabilirsiniz hamuruna. Kakao'lu bir harç olur. Kakao'lu pankekleriniz olur. Bakın gözenekler gözenekleri görüyorsunuz. Bu şekilde. Tavamız kızdığı için hemen oluyor zaten. Gözenek gözenek olunca çevireceksiniz evet. arkadaşlar. Fif değil mi? Kesinlikle. Bu şekilde arkadaşlar arkası önü kızarması nasıl seviyorsanız beyaz derseniz biraz daha arkasını kızartabilirsiniz. Mesela bu biraz daha beyaz kalmış biraz daha durabilir. Artık tavanızın pişirme süresi. Zaten oldu. Evet bu ölçülerde 25-30 adet çıkıyor evet gördüğünüz gibi arkadaşlar en son halini göstereyim bu bir de nasıl yenir şimdi bunu göreceksiniz bakın arkadaşlar 25-30 tane çıkıyor Evet. gördüğünüz gibi şimdi nasıl yenir bir de ona bakalım evet arkadaşlar pankekimiz hazır şimdi pankek nasıl yenir arkadaşımız bize onu gösterecek değil mi tamam bakalım şimdi önce hadi başla bakalım nasıl yeniyor vatandaş görsün Başla. Buradan başlayacağım. Bak buradan. Hadi. Gel öyle, gel. Hadi. Heh. Aferin sana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pankek böyle yeniyor. Batır balın içine. Bunun içine batır. Bunun içine batırmayacak mı He. He. Aferin sana. Aferin <gülüyor> sana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pankek böyle yeniyor arkadaşlar evet. Süper olmuş değil mi bak. Nefis olmuş değil mi? Böyle yap. Nefis yap. Nefis olmuş nefis nefis nefis. Ay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ufaklıklar bunu kahvaltıda yapabilirsiniz. Beş çayında yapabilirsiniz. Bakın hopur iyi ya Devam. Bandır bandır bala. Bala bandır. Annesi yardım etsen. Arkadaş utandı birazcık. Bandır bala? He, bandır. Ha. Bandır. Ha, bandır. Bandırı ver diyor. Ha? bandır ver annesi. Ha. Tamam. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün e, videolarımızı orada görebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.